Hepinize selamlar millet bugün. Sizlerle birlikte beraberiz. yeni bölümde bölümünde beraberiz. Umarım güzel video olur umarım iyi oynuyorlar. Hemen başlayalım isterseniz. bu shang var karşımızda. Yumiko oynuyoruz. Hadi bakalım nasıl olacak. Umarım adamı yenebiliriz. Hadi bakalım gel buraya gel buraya gel. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hop şöyle bir... Be... Bugün bir konumuz yok arkadaşlar. Videoda bir konu belirlersem konumuz da olur. Güzel güzel oynarız ama şu anlık bir konumuz yok. Ee, şimdi. Vurduk bir tane daha adama. Güzel. First Strike'ı aldı ama bence biz daha iyi oynadık bilmiyorum. Arkadaş biraz spam karışık oynuyor anlamadım. Ama sıkıntı yok biliyorsunuz bizde her türlü çare var. öyle bakalım. Güzel. Fazla canımız azalmadan hemen ama öldürdük. Şöyle, fuck. Tamam ama destek olun işte bir şeyler yapın. Baba sırf spam yapıyor şu an garip. Ne? Ne? Ah! Olsun devam devam devam sıkıntı yok. Yumiko sevdiğimiz bir ruh ama bayağıdır bravallo oynamıyorum arkadaşlar bu yüzden biraz kötü oynadım ama olsundu. Ah yapamadık. Hop. Şimdi bak, biz de şöyle yapıyorsun adamı engelliyorsun sonra buradan bir şundan çıkartıyorsun adam. Boom. Evet güzeldi ilk maç beğendim ee, bakalım ikinci maç nasıl olacak? Bu mikrofon bayağı dayanıklı ya, bayağı bayağı dayanıklı. <gülüyor> hmm, ne oynasak? Hiç de euroları bilmiyorum ki, bu yeni çarım. Fazla konuşamıyorum, gece 4'te video çekiyorum. Yani yan komşu gelmesin isterseniz. Şimdi. Bu arada bu videoda da facecam yok. Yeni facecam alına kadar facecam'li video atmayacağım. Bu kanalda hiçbir dediğim olmadığı için zaten e, o kadar takmayayım. Şimdi. Şimdi. Arkadaş ilginç oynuyor. Savunmacı bir kişilik. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel dodguladık. Fair game oynamak istemiyorsanız da böyle oynayın, ne yaparsınız? Ha, senden daha iyiyim, bu yüzden silahı bile salıyorum demek. Anladın mı hani? Ama siz fair game için yapın bunu. Böyle zihniyetlerden olmayın. Evet. Güzel. Şu anlık güzel geçiyor maçlar gerçekten. Ee, gayet hoşuma gitti. Oh, oh, oh. Oh. Bu arada Petra niye en sevdiğim karakter arkadaşlar? Birkaç videomda da eğlendim. Eee videolarımı izleyenler Petra'nın olduğu mu? Aa! Eller oh! çünkü Goku'ya benziyor arkadaşlar da ben ne yaptım bilmiyorum. Neyse. Ee, bu oyundan sonra önce daha çok oynatmamalıyız atmamalıyız. Bayağıdır video atmıyorum. Şöyle kısa bir Bravo video satayım dedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. En zorunuşlakın hepinizi hepiniz sevimi sorgutmayın. Videoya da destek olabilirsiniz. Bay bye. Peace.